Kirli bir suyla boyap testi aldıysanız başınıza gelecek uğursuzluklara, borca geleceğinize ve uzun sürecek bir derde bulaşacağınıza, kötü işlere gireceğinize ancak bereketi olmayacağına işaret eder. Rüyanızda soğuk suyla boyap testi aldıysanız çok büyük bir tehlike geçireceğinize ve sıkıntılı günler yaşayacağınıza, yakın zamanda devlet işlerinde türlü aksilikler olacağına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 Kişisel gereksinimleri rahatlıkla görebileceğinize, ailenize geçindirmeyebileceğinize, sosyal yaşamınıza takdir toplayacağınıza, saadetinizin sürekli olacağına işaret eder.